Herkese merhaba, ismim Sercan Güzey. Bugün sizlere Luxion KeyShot 11'in genel bir tanıtımını gerçekleştireceğim. Luxion KeyShot nedir? Luxion Kişat 11'in genel kabiliyetleri nelerdir? Ve KeyShot 11'in genel uygulama denelisinin burada beraber gerçekleştireceğiz olacağız sizlerle. Şimdi Luxion KeyShot nedir? Luxion KeyShot... 3D render oluşturmayı ve animasyon kolaylaştırmak için tasarlanmış bir çözümdür. Gelişmiş yetenekler ve tüm değişikliklerinizi gerçek zamanlı olarak görme yeteneği sağlayan güçlü bir arayüzde, malzemeleri ve aydınlatmayı hızlı bir şekilde uygulamanıza olanak tanır ve en doğru malzeme görünümlerini ve gerçek dünya aydınlatmasını sağlar. KeyShot 11 öğrenmesi ve kullanması son derece kolay olup, en deneyimli 3D render profesyonelleri için, ...tüm geçmiş yeteneklere sahip, basit, iş akışı tabanlı bir arayüz aracılığıyla... ...dakikalar içerisinde fotoğrafik soruşlar elde etmenize imkan sağlar. Şimdi baktığımızda aslında burada e, genel kabiliyetleri görebiliyorsunuz. Tabii ki bunların alt başlıkları yer alıyor. Bunları da ileriki e, aşamalarda sizlere detaylı videolarla paylaşılacağız. olacağız. Baktığımızda Material Library adı altında... 700'den fazla malzeme tanımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde desen tanımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun içerisine özellikle label'lar yani etiketler yerleştirebiliyorsunuz ve bunları özelleştirebiliyorsunuz. Environment Library ile beraber 60'dan fazla yüksek çözünürlüklü HDRI sahneler tanımlayabiliyorsunuz. Ve Color Library içerisinde sizler Endüstri Standart Renk Kütüphanesi olan Penton ve RAL formatındaki Renk tanımlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Geçmiş bir içeriye sahip olan kişhat, kişhat cloud adı altında bir ana başlık içerisinde malzeme olsun, işte HDR sahneler olsun, backplate sahneler olsun, bunları doğrudan bir cloud ortamı içerisinden, bir bulut ortamı içerisinden içeriye taşımanızı sağlıyor ve bu assetleri kendi kişhatınızda kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu oluşturduğunuz işte Kamera ayarları olsun, sahne ayarları olsun, model setleri veya malzemeler olsun. Bunları bir stüdyo içerisinde toplayabiliyorsunuz ve bunu configurator adı altındaki presentation yani bir sunum yapısı içerisinde görüntüleyebilmeniz mümkün olabiliyor. İnteraktif görseller, yani animasyonlar oluşturabiliyorsunuz ve bu animasyonlar vasıtasıyla sizler adım adım SketchUp XR vasıtasıyla 3D ...web içeriği ve web e, html datası oluşturabiliyorsunuz. Ve aslında bir noktada e, bir web datası içerisinde render işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi bunları da genel bir çerçeve içerisinde keyshot içerisinde incelemiş olan. Şimdi arka tarafa baktığımızda keyshotımızın açık olduğunu görebiliyoruz. Şimdi key açık iken burada bir panelimiz geliyor karşımıza. Bu panel vasıtasıyla bizler Learning tabındaki Quick tiplere erişebiliyoruz. Yani hızlı çözümleri elde edebileceğimiz bir takım içerikler yer alıyor. Bunları YouTube linki üzerinden erişebiliyoruz. Veya What's New içerisinde yeniliklerle alakalı gerekli bilgileri karşımıza getirebiliyoruz. Alt tarafa baktığımızda Connect tarafı içerisinde farklı e, Twitter, işte Facebook, YouTube... LinkedIn veya Instagram gibi e, sosyal medya hesaplarına yaşayabiliyoruz. Loksiyon, KeyShot'ın sağ üst tarafa baktığımızda recent kısmı içerisinde son açtığınız dataları görüntüleyebiliyorsunuz. Demo sins içerisinde de farklı demo sahnelerini görüntülebilmeniz mümkün olabiliyor. Bakın burada blog ve forum şeklinde e, kullanıcıların bilgi alabileceği blog ve forumlar yer alıyor. Buradan pekala kullanıcılar takip ederek formu veya blokları burada pekala faydalı bilgiler elde edebilirler. Open ve import vasıtasıyla da biz tabii ki dataları içeri import ediyoruz veya açıyoruz. Bakın ben burada import vasıtasıyla bunu açacağım. Import yaparken bakın burada all formats içerisinde farklı uzantıları burada görebiliyorum. Burada farklı cat uzantılarını görebiliyorum ve keychat'ın kendi uzantısı olan BIP ve ksp uzantılarını görebiliyorum. Ben burada Keyshot VIP seçiyorum. Şimdi burada importu seçmemin tabii ki önemli bir sebebi var. Ben burada open dediğimde direkt doğrudan datayı açıyor. Ama import ifadenizde siz burada içeri getirmek istediğiniz sahne, işte pozisyon ve işte ortam ve kamera ayarlarını buradan seçebiliyorsunuz. Burada eğer hangi ayarlar seçiliyse ve burada import butonuna tıklıyorsanız. Bu satne ayarları veya işte pozisyon ayarları veya işte ortam kamera ayarları otomatik olarak bir sonraki açılışta da karşınıza geliyor olacaktır. Şimdi import edelim. Bakın modelimizi birazdan karşımıza getirecek. Evet burada bir anahtarlık karşınıza geliyor. Üst tarafa baktığımızda bakın burada Workspaces alanını görüyorsunuz ribbon içerisinde. Bu ribbon panelini istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz tabii ki. Bakın sağ kalite isterseniz bakın burada isteme eklerinizi kapayabilirsiniz. Mesela tumble'ı kapayabilirim. Ya işte pen kapayabilirim veya sağlık doli kapayabilirim. Ee, burada workspace içerisinde bakın hazır presetler var. Ama siz isterseniz add ve manage vasıtasıyla kendinize özelleştirebilirsiniz. Light ve dark temalarda kullanabilmeniz mümkün olabiliyor tabii ki. Burada CPU usage var. Burada tamamını kullanmak yerine... Bir çekirdek aşağısında kullanmak daha faydalı olacaktır. Bu da arka planda bir iş e, yürütmek istediğinizde size e, imkan sağlayacaktır. Pause ile beraber eğer ki daha detaylı işleriniz var ise render sürecini durdurabilirsiniz. Veya pause'u buradan tekrardan açabilirsiniz. Soldaki panelde bakın kütüphane alanı var. Bu kütüphane alanını dilerseniz alttaki panel üzerinden de aç kapı yapabilirsiniz. Veya mesela sağda panelimiz var. Burada burada aç-kapa yapabiliyoruz. Bakın, e, burada library kütüphanesi içerisinde mesela e, materials burada karşımıza geliyor. 700'den fazla malzemenin olduğunu burada belirtmiştik. Burada isterseniz malzemenizi arayabiliyorsunuz. Burada alt başlıklar içerisinde tabii ki e, burada hangi malzeme var? Bunları görebilirsiniz. Burada bakın e, isterseniz bunu bir Sadece renkleri göster veya sadece liste olarak göster şeklinde renkler yer alıyor burada. Burada bakın isterseniz büyütüp küçültebilirsiniz burayı. Dilediğiniz gibi. Ee, alt tarafta baktığımızda bakın Cloud Library var. Mesela Cloud Library'i açalım. Kişletin Cloud yapısına erişiyor olacaksınız böylece. Şimdi burada internetiniz aktif iken kullanıcınızda burada tanımlı ise sizler buradan renk tanımı yapabilirsiniz. bakın Rengi direkt doğrudan e, kendi kütüphanenize alabiliyorsunuz. Cloud içerisinden. Bakın burada getirebildiğiniz environments, işte e, backplates, textures, models gibi seçenekler yer alıyor. Mesela my scenes burada karşımıza geliyor. E, ben bunu alanda istediğimiz gibi e, bir boot ortamındaki dataları kendi keyşatımı çekebiliyorum. Ama şu an ben buradan herhangi bir ekleme işleminde bulunmayacağım. Bunları da ileriki sefada sizlere anlatıyor olacağız. E, burada colors kısmında bakın hani penton ve RAL ...renklerini tanımlayabiliyorsunuz modelinize. Texture kısmında bakın mesela bir wood birazdan tanımlayacağız. Bir ahşap deseni tanımlayabiliyorsunuz. Veya burada e, label etiketler tanımlayabiliyorsunuz. Burada tanımlayabileceğiniz tabii ki farklı desen yapıları yer alıyor. Environment içerisinde mesela ortam, arka planı tanımlayabiliyorsunuz. Bakın burada işte interior var, outdoor var. ya yani işte stüdyo tanımlayabilirsiniz. Bunları da birazdan tanımlayacağız. Backplate'de arkaya bir görsel tanımlayabilmeniz mümkün bakın hani size ebatlarını da Söyler Mesela 2400'e 1600 şeklinde getiriyor bakın Favorites kısmında da favorilerinizi burada yönetebiliyorsunuz Bu şekilde Bir e, kütüphanez mevcut Mesela burada bakın e, Şu an önce alt tarafı da tabii size aktarayım Hani library project gibi Mesela animasyon tanımı yapabiliyorsunuz Ve işte keyshot XR ile beraber 3D e, Web içeriği oluşturabiliyorsunuz Veya Burada şu anki ki VR benim ee, keyshot'ımda kurulu değil. Hani lisansımın da olması önemli. Ayrıca kurulu olması da önemli. Render ile beraber de tabii ki final görsellerinizi ortaya çıkartabiliyorsunuz. S screenshot ile beraber de isterseniz ee, pencerenin içerisinden ekran görüntüsü alabilmeniz mümkün olabiliyor. Şimdi sağ taraftaki bakın ee, sahne... Tanıma işte malzeme kam kamera işte ortam ışık ayarlarını yapabilmek için mutlaka buradan hani ön bir malzeme tanıma işte texture tanımı veya işte environment backplate tanımlarını yapmanız gerekiyor. Burada mesela bir arama yapalım mesela işte şurada Black shiny diye arattım. Bakın mesela ee, sadece kısa alanları kısa şekilde de yazabilirsiniz. Black shiny yazdığında direkt çıkartacaktır. Mesela ben burada hard shiny Plastik'i buraya tanımlayacağım. Mesela anahtarlık olduğu için e, halkalara bir altın tanımı yapacağım şöyle. bu şekilde tanımlamış olacağım. Bakın buradaki e, malzemeler de beraberinde çalışıyor. Tabii ki bunları ayrı ayrı yönetebiliyorsunuz. Sahnede bakın milimetre ayarıyla geldiğini görebiliyoruz. İşte parça adet sayısı görebiliyoruz. Buradaki üçgen toplamda e, üçgen sayısını görebiliyorsunuz modeldeki. Vershem işte malzeme e, kamera model set bilgisi burada direkt karşınıza geliyor. Materials kısmında da eklediğiniz malzemeler doğrudan burada liste olarak geliyor veya bunu isterseniz sadece görsel olarak getirebiliyorsunuz. Bakın e, burada malzeme kısmına gittiğimiz andan itibaren malzeme kısmına gittiğimiz anla itibaren ben burada şunu yapabiliyorum malzeme yani parçanın üzerine iki kez sol kayık yaptığında doğrudan bana malzemenin bilgisini getiriyor bakın. Bakın burada isterseniz şunu yapabiliyorsunuz. Mesela Properties'de bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Bakın burada istediğiniz gibi rengi değiştirebilmeniz mümkün. Şimdi burada Diffuse'de rengi değiştirirken mesela ile beraber buradaki işte e, film atamak istiyorsunuzdur. Mesela film atamaktan ince bir e, siyah renginizin üzerine film atamak istiyorsunuzdur. Buradan bu tamı yapabilirsiniz. Bakın. Hue Saturation Value ile beraber isterseniz burada RGB veya CMYK işte matba türünde kullanabileceğiniz renk yapıları karşımıza geliyor. Buna göre yönetebilirsiniz. Tabii ki ben burada cancel alacağım. Burada herhangi bir şekilde ekleme yapmak istemiyorum. Mesela buradaki Roughness değerini mesela bir yapın bakın. Burada daha mat bir renk karşımıza gelirken 0 dediğinde daha parlak bir renk karşımıza geliyor. Mutlaka mouse'unuzu ilgili e, ayarın üzerine getirdiğinizde size gerekli bir bilgi kısaca iletiyor olacak. Mesela burada da Refractive Index'e burada kırılma indeksini görebiliyorsunuz. Ama burada malzeme yapısına göre değişiyor. Mesela işte için 1.53, polikarbonat için 1.58 şeklinde söylüyor. Bu mutlaka ki araştırmanız gerekiyor. Ama bizim malzemesi tabii ki plastik olduğu için buradaki Refractive Index'imiz 1.46 şeklinde karşımıza geliyor. Şimdi e, burada Kamera kısmına gelip, kamera kısmına geldiğimiz anda itibaren tabii ki buradaki kamera ayarlarını kontrol, e, kontrol edebiliyoruz. Burada yönetebilmemiz mümkün. Bakın, add new camera diyebiliyorsunuz veya burada işte kamera veya environment studio eklemeniz mümkün. Ben burada mesela bakın, yakınlaşma uzaklaşma mı ayarlayabiliyorum veya mesela bakın burada işte kendi ekseni etrafında dilediğim gibi döndürebiliyorum veya bakın burada inclination ayarı yapılabiliyor. Mesela şunu yine 15 derece şeklinde yapacağım. Ee, twist kısmı içerisinde de bakın burada modeli kendi içerisinde twist edebilmeniz mümkün olabiliyor. Yani özellikle biz burada doğrudan kamera ayarlarını yönetebiliyoruz. Bakın burada mesela perspektif, ortografik gibi seçenekler mesela panoramik getirebiliyorsunuz. Burada seçeneklerimiz e, bayağı çok fazla var. Burada tabii ki ihtiyacımız olanı seçmemiz gerekiyor. Bunları dediğim gibi detaylarını ileriki videolarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Environment'a gittiğimizde mesela bir tane sahne tanımı yapalım. Gelin bakın burada e, environment'a gidelim. Burada stüdyo tanımı yapacağım bakın. Stüdyoda 3 panels tilted 4 k yani 4K bir sahneyi buraya getireceğim. Bakın modelimi buraya getirdi. Burada modelimi sahnemde uygun bir bir konuma getirmeye çalışıyorum. Şöyle hatta e, klavye kısa yollarını da kullanarak modelimi çeviriyorum. Burada size söyleyebileceğim güzel bir nokta. Bakın burada... E, Edit bölümüne gittiğinizde preferences'daki biliyorsunuz. Preferences'ı açtığınızda burada hotkey's içerisinde klavye kısayollarınızı özelleştirebiliyorsunuz veya kamera ayarlarınızı kendi kullandığınız CAT programına göre de seçebilirsiniz. Ben de tabii ki Creo'yu kullandığım için Creo'yu burada seçiyorum. Ama burada dediğim gibi özellikle preferences kısmında key ilgili özelleştirmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Save changes dediğim andan itibaren zaten artık bu ayar ile kaydı karşıma geliyor. Buradan sonrasına bakın hani brightness'ını isterseniz işte buradaki parlaklığına bir miktar artabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ben tabii ki brightness ve kontrast ayarlarını burada hani daha modelimi açık bir tonda görebileceğim şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Çok fazla kontrastımı veya parlaklığımı değiştirmiyorum. Tabii ki burada sahnenizi Dönüştürebiliyorsunuz. Buradaki yükseklik ve rotasyonu sahne şek sahne ayarları biçiminde döndürüyor bakın. Hani sizin kameranız değil sizin ortamınız burada dönmeyi sağlıyor. Veya aşağı gittiğinizde bakın burada lighting Environment'a göre bir renk paneli karşımıza geliyor. Veya ben burada Color diyebilirim bakın. Düz beyaz bir şekilde getirebilmem mümkün. Ve Backplate Image eğer ki tanımlı bir Backplate'iniz varsa karşınıza geliyor olacaktır. Şöyle baktığımızda bakın buradaki işte e, Ground Shadow rengini değiştirebilirsiniz bakın mesela şöyle kırmızıya gideyim bakın alt tabanın mesela kırmızı yansımalarını görebiliyorsunuz Veya burada mesela Ground Reflections dediğinizde bakın Burada şöyle modeli yukarı aşağı doğru kaydırın. bakın Burada net bir şekilde modelin yansımalarını görebiliyorsunuz Böyle modelinizi kontrol edebilmeniz mümkün bakın yani Burada dediğim gibi yine Farklı ayarlarımız mevcut veya burada ki sahneyi direkt doğrudan ışığını yönetebilmeniz için açabileceğiniz veya kapayabileceğiniz alanlarınız var. Direkt e, yönetebileceğiniz ışıkları burada karşınıza getirebiliyorsunuz. Lightmit tarafında ise presetler var veya siz dilerseniz burada özelleştirebiliyorsunuz. Bakın performans modda şurada açılacaktır. Performans mod açıkken sizler kışatla daha seri hareketler gerçekleştirebilirsiniz. Basicte Optimum ayarlarla tabii ki gölgelendirme, ışıklandırma ayarlarıyla karşımıza gelecektir. bile e, ise biz aslında doğrudan model yapısına, hani ürüne uygun bir e, görsel yapıyla karşımıza getiriyor olacak. E, farkındaysanız hani her yaptığımız değişiklikte render işlemini otomatik olarak hızlıca gerçekleştiriyor. Yani aslında sample'lar oluşturuyor buna bağlı olarak. Bakın farkındasınız buradaki sample'lar değişiyor şu an. Yani mesela product'a gittiğinizde sample mesela daha düşüyor. Yani Performans mol'a gittiğimizde bakın burada gitgide sample'larımız artış gösteriyor. Buradaki seçtiğimiz yapıya göre de tabii ki ee, biz istenilen render sonucunu elde edebiliyoruz. Veya bakın burada shadow kalitesini yani ee, gölge kalitesini arttırıp azaltabilirsiniz. Ben şu an tabii ki eski haline geri getireceğim. Veya buradaki ışın e, yansımasını arttırıp azaltabilirsiniz. Tabii ki bu arttıkça mutlaka ki sizin de render kaliteniz artacaktır. Böyle söyleyebiliriz. Image ile beraber de burada isterseniz basic ayarlar işte Denoise, Bloom, Vignette, Chromatic Aberration gibi ayarları yönetebilirsiniz. Veya Photographic diyerek burada işte exposure yani aslında e, buradaki e, pozlamayı ayarlayabilirsiniz. Biraz pozlamayı burada açıyorum modelimizi canlı göstersin diye. Veya bakın burada white balance, burada renk doygunluğunu biraz ayarlayabiliyorum. Beyaz rengi kontrol ederek. Veya contrast, bakın kontrastı biraz arttırdığımda aslında daha canlı bir sahneye sahip olduğunu böylece görebiliyorum. Tabii ki burada yönetebileceğimiz yine birçok ayar mevcut. Bu şekilde ayarlarımızı yönetebiliyoruz. Burada şöyle bir şey yapabiliriz hatta. Bakın gelin mesela şuradaki e, parçamızı bir... Sağ kılık vasıtası yani önce bir sol seçtikten sonrasında sağ kılıkta buradaki paneli açıyoruz. Mesela show onu diyerek bakın bunu izole edebiliyorsunuz. Burada güzel e, taraflardan biri hani isterseniz bir texture ataması yapabilirsiniz. Diyelim ki işte burada e, sahnemize gelip bir <gülüyor> Ahşap deseni atmak isterseniz ahşap desenini direkt modelinize atabilirsiniz. Bakın burada diffuse, specular bump, opacity gibi seçenekler yer alıyor. Ee, mesela diffuse'u atadım andan itibaren. Bakın bu şekilde karşınıza geliyor. Ve işte burada spekler dediğimde karşıma bu şekilde geliyor bakın. Daha koyu bir tonla geliyor. Ve bump dediğinizde aslında burada ee, renk arka planı olmasına rağmen buradaki e, sizin ahşap deseniz daha baskın bir şekilde geliyor. ve opacity'yi de bu şekilde geçirebiliyorsunuz. Tabii ki ben burada diffuse diyebiliyorum. Mesela bunu istersem dediğim gibi kapatabiliyorum. Yani kutucu burada kapatabilmem mümkün. Burada texture'ı dediğiniz gibi null texture ile beraber yönetebilmeniz mümkün. Hani isterseniz bakın burada işte part'a göre veya modele göre yönetebilmeniz mümkün. Yukarı aşağı dediğiniz gibi kaydırabiliyorsunuz bakın. X, Y, Z'ye göre hizalayabilmeniz mümkün. Burada translation yani öteme veya rotasyonda yapabilirsiniz. Şimdi ok diyorum. Veya bakın burada aynı şekilde alt tarafa gittiğinizde burada... Width ve Height seçenekleriyle mesela yükseklik ve genişliğini kontrol edebilmeniz mümkün olabiliyor. Burada DPI e, ayarına göre ayarlayabilirsiniz veya sahne birimlerine göre ayarlayabilmeniz mümkün. Tabii ki burada yine sizin bu deseninizi kontrol edebileceğiniz bazı seçenekler yer alıyor. İşte Repeat Horizontal, Repeat Vertical gibi seçenekler yer alıyor veya yine burada e, isterseniz bakın. Brightness'ı birazcık düşürebilirsiniz. Farkındaysanız daha aslında ahşap e, görüntüsü ortaya çıkmış oldu böylece. Şunu yapabilirsiniz bakın. Mesela buraya bir label ataması da yani bir etiketle yerleştirebiliyorsunuz. Mesela şöyle biraz yakınlaştıralım modelimizi. Şöyle getirelim. E, gelip burada bir mesela bir label şöyle label tabına geldim. Texture içerisinde. Ben key bakın. Burada hemen bir add label da seçiyorum. Şimdi add label'ı seçtikten sonrasında hani Merkezde mi? Partın kendi bilgisine göre yapacağım. Z eksenine göre ayarladıktan sonrasında rotasyon yapmayacağım. Niyetim rotasyon yapmak değil. Niyetim modeli bu şekilde yerleştirebiliyor olmak. Şöyle bakın biraz küçülteceğim. Sonrasında gelip bunu şöyle uygun pozuna getirmeye çalışacağım şöyle. Sağ sola doğru kaydırıyorum bakın. Evet şöyle Kaydırmış oldum. Mesela OK'ya OK tıkladım. Bakın buradan sonra mesela Label Properties'de yine tabi ki label ayarlarına müdahale edebiliyorsunuz. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Bakın burada yine işte Width ve Height seçeneklerini burada yönetebilmeniz mümkün olabiliyor. Senkronize bir şekilde ilerliyor bakın. Şöyle görebiliyorsunuz. Veya bakın burada yine Brightness ve Contrast seçenekleri yer alıyor. Burada dilediğiniz gibi mesela tek taraflı olmasını istiyorsam Tourside'de burada kapatabilirim. Bu şekilde karşıma getirmiş oluyorum bakın. Hani label'ımı ekleyebilmem mümkün. Sağ 40 dedi, bakın. Yine show all parts diyerek bu şekilde modelimi getirmiş oldum. Ortaya böyle bir e, görsel çıktı. Tabii ki bunu uygun bir hizalama biçiminde getiriyorum. Burada şunu yapacağım sadece. Hani buradaki e, texture'ımı devre dışı bırakacağım. Burada siyah bir görsel karşıma gelsin. Bu şekilde render'ımı gerçekleştirmiş olayım. Hani nihayet görselimi aslında karşıma çıkarmış oldum. Ee, buradan sonrasında animasyon için ayrı bir uygulamada e, bir çalışma yapacağız. Burada çalışmamızı pause ile beraber durduruyorum. Şimdi buradan sonrasında animasyon kısmı için arka taraftaki iki şatımızı tekrar açıyoruz. Bakın burada yine e, açıkta boşta bir sayfamız var. Import ile beraber datamızı buraya çağıracağız. Ayarlarımızı hiç değiştirmeden Direkt oradan import edebiliriz. Bakın Şu an itibariyle modelimiz karşımıza geldi. Burada tabii ki kullanmak istediğiniz zaman da bu panelleri açmanızı tavsiye ederim. Bakın şöyle Modelimizi Uygun bir konuma getiriyorum. Uygun bir konuma getirdikten sonrasında bakın burada mesela bir animasyon gerçekleştireceğiz. Onun için de tabii ki Animation Wizard'a tıklıyorum. Şimdi bakın burada kullanabileceğiniz işte fade var, keyframe var, rotation var. Translation var. Bakın altta bunu bir görseli gösteriyor size. Turntable yer alıyor. Kamera animasyonunu sağlayabiliyorsunuz. Mesela Orbit var bakın. Hani kendi etrafına dönüyor. Modernizmin etrafında. Ya yani Burada mesela Sun, Sky, Day, Arc seçerek buradaki sahnenin burada hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz. Biz burada tabii ki Translation deneyeceğiz. Bakın Translation hani aslında nitimi sadece Translation yapmak. Yani öteme yapacağız burada tabii ki isterseniz buradan seçebilirsiniz isterseniz bakın modelden seçtiğinizde direkt size parça bulacak isterseniz montajı buradan direkt seçebilirsiniz bakın montajı direkt seçiyorum buradan sonrasında hemen burada animasyon için gerekli süreyi oluşturdu ben şimdi bakıyorum burada mesela 10 binlik bir hareket yapacağım bir saniye içerisinde hareketin nasıl davranış gösterecek önce bir onu görelim bakın yukarı doğru kayıyor ben bunu istemiyorum ya tabii ki buradaki e, Replay'i kapatıyorum. Burayı sıfır yapıp şöyle bir sıfır yapalım bakalım burayı. Burayı da aynı şekilde 30 yapalım. 30 yaptığım andan itibaren bakın bu şekilde karşımıza getirmiş oluyorum. Tabii ki bunu start end'ini 3 saniye şeklinde belirlemiş olalım. Finish dediğim andan itibaren bakın. Buradaki animasyon süreci baştan sona doğru gidiyor bakın. Buradan isterseniz FPS ayarlarını değiştirebilirsiniz. FPS ayarlarına müdahale edebiliyorsunuz bakın. Daha kaliteli bir şekilde gösterim sağlanabiliyor. İsterseniz şunu da yapabiliyorsunuz bakın burada projekte gittiğimizde Yaptığınız buradaki e, Sahne içerisindeki işte animasyon tanımı Şuradaki ok vasıtasıyla gösteriliyor bakın. Hani buradan isterseniz bu panel içerisinden yönetebiliyorsunuz hani buradaki e, Yapı içerisinden bakın hani X'de ne kadar hareket etmeniz gerektiği, Y'de veya Z'de Nasıl hareket etmeniz gerekti bakın burada Yine kontrol edebiliyorsunuz. Böyle güzel bir taraf var. Şimdi ben bunu tabii ki eski yerine götürdüm. Ee, burada şunu yapabiliyorsunuz. Bakın sağ kılık yapıp burada copy animation diyorsunuz. İşte burada mesela tutları şöyle üç tane parça seçiyorum. Sağ kılık yaptım. Bakın add animation'da paste animation dediğiniz andan itibaren bakın onlar da beraberinde ilerliyor olacak. Mesela bu şekilde baştan açıyorum. Bakın hepsi beraber bu şekilde animasyona devam ediyor. Veya şunu da yapabiliyorsunuz mesela şurada bakalım. Şunları birazcık büyütmeye çalışalım. Çak SM'le bakın burada karşımıza geldi. Şöyle çak SM'le karşımıza geldi. Şimdi Baktığınızda burada Aslında siz oluşturduğunuz hepsi Buradaki sahnenizde getirebiliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru kaydıralım. Aşağı doğru kaydıktan sonrasında Parçamızı bulalım. Bakın buradaki e, eklediğimiz yapıları. Sağ kırık, e, Burada x, e, üçünü birden seçtikten sonrasında. Burada sağ kılık. E, add folder diyebiliyorsunuz. Bakın işte burada Chuck Tooth şeklinde yazayım. Chuck Tooth şeklinde yazdım. o Okey diyeyim. Bakın burada e, bir grup halinde bunu oluşturmuş oluyorsunuz. Bakın bunu isterseniz hani e, hemen baştaki animasyonun sonuna ekleyebilmeniz de mümkün. Hani burada animasyonda. Dilediğiniz gibi yönetebilmeniz mümkün oluyor. Mesela bakın burada bu şekilde eklemiş olalım. Bakın Burada farkındaysanız sıralı bir şekilde karşımıza Buradaki adımları animasyonunu sağlıyor. Burada ee, Dediğim gibi daha detaylı bir animasyon sürecini de yönetebilirsiniz. Bunları da ileriki videolarda sizlerle paylaşacağız. olacağız. Burada oluştuğunuz animasyonları bakın keyshot XR vasıtasıyla ee, tanıyabiliyorsunuz Bakın burada turntable var. Sparkle var hem Sparkle var Tumble var kastım var ve kendi oluşturduğunuz animasyonu bakın burada ee, bir 3D ee, web içeriği olarak oluşturabilmeniz ee, mümkün burada tabii ki distansı işte ee, yani yakınlık uzaklık veya kendi eksenindeki dönme hareketlerini tanımlayabiliyorsunuz veya ne istediğinizde bakın buradaki Toplam frame'i verilebiliyorsunuz tabii ki FPS'e göre toplam süresinin altı olacağını burada belirtebiliyorsunuz. Next dediğiniz andan itibaren tabii ki burada keyshot XR için gerekli olan output bilgilerine giriyorsunuz ve dışarı çıktısını alabiliyorsunuz. Şu an bir render işlemi gerçekleştirmeyeceğiz sadece burada e, bu sürecin hani genel bir açıklamasını sizlerle paylaşmış oldum. E, İleki dönemlerde bununla alakalı videoları paylaşıyor olacağız veya bakın burada e, Configuration Wizard vasıtasıyla bizler gelip ee, bir KeyShot configurator oluşturabiliyoruz. Burada işte model varyasyon veya e, malzemeye göre bir varyasyonla beraber. Model malzeme varyasyonlarını da burada sunumunu yapabiliyorsunuz. Mesela malzeme sunumunu yaptığın zaman da neleri getirebileceğinizi söylüyor bakın. İşte parent modelde hangi modelleri getirmek istiyorsunuz bunları belirleyebiliyorsunuz. Ve işte stüdyolar burada tanımlanabiliyor. Layout kısmında. Aynı şekilde arka plandaki e, bu sizin sunumunuzu organize edecek olan butonları yönetiyor. Ve summary ile beraber bizler tabii ki bir preview gerçekleştirebiliyoruz. Ama şu an dediğim gibi e, bunların detaylarını ileriki seferde sizlerle paylaşıyor olacağız. Burada özellikle animasyon sürecini gerçekleştirmiş olduk. Genel olarak kişat 11'i bu şekilde tanıtmış olduk aslında. E, tabii ki bunun daha detaylı içerikleri mevcut. Bunları da sizlerle ileriki videolarda paylaşıyor olacağız. Sunumumuzu bu şekilde tamamlamış olduk.